Selam arkadaşlar Bugün akvaryum aydınlatması için Power LED'lerden 72 wattlık B95 cm'lik Soğutucu üzerine Akvaryum aydınlatması yapacağız Arkadaşlar bitkili akvaryumlar için Şimdi burada kullanacağımız Malzemeleri göstereyim ilk başta 2 tane LED driver sürücümüz var 72 wattlık olduğu için 36 wattlık 2 tane driver Kullanacağız Şu şekilde driver bilgilerini göstereyim Sizlere onun haricinde 95 santimlik bir tane soğutucu alüminyum kasamız var burada. kasa içerisine yerleştirmek için iki tane pcb var arkadaşlar tek parça şeklinde arkadaşlar şu şekilde göstereyim size kırık değil yani bunun kırık olanları da satılıyor birleştirebilirsiniz ama ben tekli olarak aldım bu şekilde tam oturuyor kasanın içerisine ve burada da ledlerimiz mevcut sırasıyla bunları bağlayacağız arkadaşlar burada renkleri mevcut ledlerin royal blue var 6500k beyaz var 10.000k soğuk beyaz var yeşil var deep red var UV 420-430 var full spectrum var bunlardan oluşan bir armatur yapacağız burada da soğutucumuzun altına kullanmak için termal macunumuz var lehim makinamız var hadi gelin başlayalım Evet Arkadaşlar şimdi ledlerin sıralamasına göre bağlama işlemlerini yapalım Şu driverları kenara kaldıralım Soğutucumuzu da boşaltalım şöyle Şimdi arkadaşlar 6500 de beyazlardan ekleyelim Peki. Bu sıra 6500 olsun Şimdi arkadaşlar ledlerde PCB'nin üstüne artı artı, eksi eksi olarak bağlamak gerekiyor Burada ledin üzerinde benim aldıklarımda artısında artı eksisinde de boşluk şeklinde burada bir delik var arkadaşlar Bu artı yazmayanlar da var eğer artı yazmıyorsa sizinkinde delik olan kısım eksi olan kısımdır O şekilde bağlayabilirsiniz pcb üzerinde doğru şekilde bağlamak gerekiyor. Beyazlar. Başlayalım. Soğutucunun üstüne fazla termal macun sürmeyin arkadaşlar. Çünkü üstüne koyduğunuz zaman ledleri kenarlarından taşacaktır. Evet, termal macunlarımızda şu şekilde bütün PCV'lerin üzerine sürdük PCV'deki soğutucuların üzerine. Şimdi arkadaşlar, ledleri bağlamadan önce birkaç burada bilgi vermek istiyorum, bilmeyen arkadaşlar için. Bu PCV bir soğutucu değildir. Tek başına power led bağlandığında ledleri soğutmak için yeterli bir ürün değildir arkadaşlar. Ayrıyeten soğutucu alüminyum kasalar kullanmanız gerekiyor ve PCV üzerinde power ledlerin şu altlarının soğutabilmesi için bu şekilde termal macunla destek vermemiz gerekiyor arkadaşlar altına şimdi ledlerimizi sırasıyla renklerini bağlayabiliriz artısını artıya eksisini eksiye koymaya dikkat ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ledleri bu şekilde dizmeye devam edeceğim. Renklerine göre karışık şekilde. Red, ledleri tamamladığımda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ledleri de yerlerine yerleştirdik. Şimdi sıra lehimlemeye geldi arkadaşlar. Şu şekilde bütün PCB üzerinde. Ledler tamam. Renklerin sıralaması yapıldı. şekilde artısı artı da eksi de olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi gelelim leymlemeye. Evet, leymleme işleminde çok iyi olduğumu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Çok iyi lehim yapamıyorum. Ama elimden geldiğince bunu da yapacağız şimdi. Şöyle birkaç tane size göstereyim ardından videonun bu kısmını hızlandırarak da devam edebiliriz. Şimdi PCB'de arkadaşlar zarar vermemek için çok fazla PCB'ye değdirmememiz gerekiyor lehim havyasını şu şekilde Evet arkadaşlar lehimleme işleminde bu şekilde lehimliyoruz. Lehimleme yaparken alttaki PCB'deki lehim yerine tam denk getirmemiz gerekiyor arkadaşlar ledleri herhangi bir sorun olmadan yanması için. Şimdi ben videonun buradan sonrakisini seri bir şekilde lehimledikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Lehimleme işlemlerini hallettik şu şekilde göstereyim arkadaşlar fakat dediğim gibi lehimleme konusunda çok iddialı değilim o yüzden olduğu kadar yaptık bundan sonraki aşamamızda PCB'mizi soğutucumuza yerleştireceğiz ardından driverlarımızı bağlayacağız ve güç kaynağından sonra elektriğimizi vereceğiz bakalım nasıl bir aydınlatma olacak hep beraber göreceğiz Evet arkadaşlar şimdi PCB üzerindeki artı eksi bağlama olayındaki PCB'nin son kısmında bulunan artı eksileri birbirine bağladık. Şimdi buradan sonraki işlemimizde PCB'mizin diğer ucundaki bulunan artı ve eksi bölümlerine driver'ları bağlayacağız arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Benim şu an lehim telim bittiği için buraya ben sadece bir tanesini bağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Yani diğerini bağlamaya muhtemelen yetmez. Çünkü şu kadar bir lehim teli kaldı elimde. Evet. Lehim bittiği için devam edememiştim arkadaşlar. Şimdi bir lehim aldım. Bir gün sonrasında. Şimdi ledleri şu şekilde hepsini bağladık. Kasaya yapıştırdım bunu. Şimdi bundan sonraki aşamada buradan jack girişlerini bağlayacağım buraya artı eksi olarak da. Ve ardından driver ile güç kaynağını bağlayacağım. Sonrasında güç verebiliriz. Sonrası için görüşmek üzere arkadaşlar. Jack bağlarken dikkat etmeniz gereken olan bölümü söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra bağlayalım. Şimdi jack'ların bu giriş kısmındaki artı eksileri Burada Jack'ın üzerinde bir tane L gibi yani şurada bakın bükük olan bir tane demir var O artı kısmı arkadaşlar Şu düz olan çıkıntı ise eksi Yani bu L gibi olanı artıya bağlayacaksınız Şöyle göstereyim daha net görünebilir mi Şuradaki arkadaşlar bu L gibi olanı artıya bağlayacaksınız Diğer taraftaki düz çıkıntı olanı eksiye bağlayacaksınız Hadi gelin bağlayalım Jack bağlantılarını da bağladık kasa üstüne Şimdi Jack'ın giriş soketlerini bağlayacağız şu şekilde arkadaşlar Bu soketleri bağlarken Bunların da artı eksilerine dikkat etmemiz gerekiyor İki tane şu şekilde Jack girişimiz var burada da iki tane Şimdi Bunların artı eksilerini göstereyim sizlere Şimdi arkadaşlar bunda artı eksi olayı şu küçük olan demir artıp uzun olan bölümse eksi yani şu küçük olan kısmına artıyı vereceğiz uzun olan bölümüne de eksiği bağlayacağız arkadaşlar ardından güç kaynağını elektriğe verdiğimizde lambalarımız yanmış olacak bu şekilde artı eksi olarak bağladım şimdi kapağını yerleştirdikten sonra lambalara takacağım bu şekilde bir tane driver'ımızın jack girişini bağlamış bulunmaktayız diğerini de daha sonra bağlayacağım onu videoda göstermeme gerek yok zaten ikisinin de mantığı aynı olacak şimdi 72 Watt'lık olduğu için iki tane ayrı driver kullandık onun için de iki tane ayrı girişimiz var şimdi bu jack girişini buraya takıyorum şu şekilde ve kabloyu güç kaynağına elektriğe takıyorum. Şu şekilde. gördüğünüz gibi tek sırası yanıyor şu şekilde. Şimdi jack girişini buradan çıkartıp buradakine takacağım. Bu sırayı yakacağız. Zeynep ışığı açar mısın? Şu an ışık kapalı ve karanlık bir ortamda. Burada da bir tane yardımcımız var. Evet. Yani ben küçük bir yaramadım. diğerine de taktığımızda da bu şekilde güç verdiğimizde iki sırası da yanıyor. Şimdi burada bizim yapmamız gereken tek eksik yanımız ikinci driver'ımızı da bu şekilde jack girişine bağlamamız. Evet, video bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Videoda karışık renklerden oluşan bir tane akvaryum armatür aydınlatması yaptık power ledlerden. Jack girişine kadar göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Bir sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.